Merhaba beğeniler selamlar. Yeni bir projeyle daha karşınızdayım, fakat bu proje normal diğer incelediğim projelere göre birazcık daha farklı, incelemesi de birazcık daha farklı olacak. Bu sefer gerçekten bir oyuna bakacağız, evet oyun gibi çıkacak ve bu yüzden de şu anda white paper yok. Öğrenin, incelemelerimizi normalde whitepaper üstünden yaparken bu sefer yapamayacağız gibi, gibi bazı değişiklikler olacak. Neyse, şimdi gelin detaylı bir şekilde incelememize geçelim. Bir de demiştim arkadaşlar, white Paper yok demiştik. O yüzden nereden yapacağız? Sadece web sitesi üzerinden size oyunu göstereceğim, oyunla ilgili detayları anlatacağım ve oynanış videosundan da evet, gerçekten bu oyuna benziyor diyeceksiniz. Siz de zaten görünce. Oyunumuz ARPG diye geçiyor. Hatta web sitesini incelemeden önce arkaya birazcık böyle oyunla ilgili kısmı koyayım şimdi. Oynanışına bir bakalım birlikte. Daha sonrasında normal web sitesinden incelemeye geçeriz detaylı kısımlara. Hemen baktığınızda normal karakterlerimiz olacak arkadaşlar. Birden fazla karakterle oynayabileceksiniz oyunu. Oyunu bu arada normal arkadaşlarınızla da oynayabileceksiniz. Lobi kurulacak ve 3 kişiye kadar birlikte oynayabileceksiniz. Oyun ekranı yüklendiğinde de oyunda hemen karşınıza bu Hades oynadınız mı bilmiyorum. Yine rujlak şeklinde olan farklı bir oyunda. Karşınızda sürekli bazı seçenekler çıkacak ve bu seçenekleri özellikleri seçtiğinizde de karakteriniz bazı özellikleri artacak. Buradaki stratejiyi siz belirleyeceksiniz. Önünüze de çıkan yaratıkları bu şekilde öldürüyorsunuz. Space ve dodge atabiliyorsunuz ve skill'leriniz doluyor. Bölümde haritada oluşan tüm yaratıkları kestikten sonra da bir sonraki haritaya, bir sonraki bölüme geçebiliyorsunuz ve yaratıkların çeşitleri artıyor. Şu anda gördüğünüz üzere range yaratıklar daha fazla arkadaşlar uzaktan vurmaya başladılar. E, en sonunda da doğal olarak ne olacak daha doğrusu en geçmeden önce yine bak gördüğünüz gibi karşımıza bir taş çıktı ve buradan bir tane özelliği seçebiliyoruz üç tanesinin arasında karakterimizi sürekli geliştiriyoruz ve sonraki odaya geçtiğimizde de sonraki odayı yine temizlememiz gerekiyor Hades'in aynısı gibi arkadaşlar bu sefer ama nerede geçiyor Hades'de normalde Yunan mitolojisinde eski dünyada e, antik Dünyada oynarken, yer altında oynarken daha doğrusu cehennemden çıkmaya çalışırken Burada da tam tersine daha ileriki bir e, dünyada oynuyoruz Ve yeni haritayı temizledik, yeni karşımıza bazı özellikler çıktı Onları seçtik ve bu şekilde devam ediyoruz Evet, oyunun genel bantını zaten görmüşsünüzdür arkadaşlar Gelin şimdi bir de web sitesinden bakalım Web sitesine hemen girdiğimizde arkadaşlar Sol tarafta features çıkıyor fakat bu features kısmını ben anlayamadım Evet güzel bir şey yapmaya çalışmışlar bu şekilde hareketli dönen bir şeyler ama üstüne tıkladığımızda ha bizi gerekli bölümlere gönderiyor. Ama örneğin şuradan hemen şuna tıkladığımızda ne yapacak? Yanda bir açıklaması çıkıyor. Fakat oyunun hala ne açıklaması olduğunu bilmiyorum. Neyse biz geçelim ikinci kısma. İkinci kısımda da arkadaşlar şimdi bize bazı özelliklerden bahsediyor. Ne özellikleri? Retainer Academy oyunu indirebileceğin yer. iki tane platform şeklinde yapmışlar. MythicProtocol.com Örneğin Download Game'i tıkladığımızda yeni açılan Kısımda retainer Akademiye bize yönlendiriyor. Registered Play dediğimizde de Mythic Xyz. Burası normalde Mythic Xyz. Bizim Dashboard'umuz olacak. Buradan hem UI'lik açabiliyorsunuz arkadaşlar. Hem oyunu indirebiliyorsunuz. Özetle burası Dashboard'umuz. Repository. Repository. Evet. Story mi? Story. Konuşamadım. Neyse. <gülüyor> Bu bölümde başka oyuncuların ve sizin. Yani tüm oyuncuların tüm istatistiklerinin yer aldığı yer. Bu ne amaçlı kullanılacak ben de bilmiyorum. Neyse biz bir sonrakine geçelim. Protokol Zero arkadaşlar. Projenin en başından itibaren yer alanlara aslında bir gönderme. Zero zaten onun göndermesini yapıyor. Ve bazı ödüller dağıtılacaklar. Hatta bu dağıtılacak ödüller NFT olacak. Madalyon da bunlardan bir tanesi. mitik Protocol'un ilk NFT'si arkadaşlar. Topluluğa ilk katılanlara. Early Community Members zaten yazıyor. Ve katkıda bulunanlara dağıtılacak bir NFT. Ha, i̇leride proje değerlenirse doğal olarak bu da değerlenir. Baya değerlenir hatta. Neyse. Geçelim şimdi diğer kısma neydi? Asset Collection arkadaşlar biraz önce neyi incelemiştik? Şuradan başlayalım. Madalyonu incelemiştik zaten. Sonra meta Objekt var. Bundan da hop yanlış yere tıkladık yine eski yerimize geri dönelim. Bundan da arkadaşlar şuradaki meta mitik de toplamda 8.888 tane olacak. Evrates kısmında hemen mitik universa bakalım. Burada hikayesini anlatıyor arkadaşlar. İşte dört tane yine dört tane yine birlik olacak bir empyrium. Kutotus okur nasıl zor kelimeler seçmişler? Nagas sahiti ve Interregnum diye. Hikayesini geçiyorum. Aşağıda zaten oynanışa ilgili yine kendi tanıtımları var. Action, Shooter, RPG diyorlar. Normal skilllerinizi geliştirebiliyorsunuz ve multiple'leri oynayabiliyorsunuz demiştik. 3 kişiye kadar oynayabileceksiniz arkadaşlar. Ve diğer kısımda da takımla ilgili bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Direkt isterseniz üstüne tıklayıp Linkedin'e gidin. derseniz Linkedin'de neleri başarmışlar görebilirsiniz. Ve diğer kısımda da arkadaşlar yine burada bazı bilgi edinebileceğiniz yerler var. En sık sorulan sorulara örneğin. Bakarsak tipik sorular vardır. Neden blockchain vesaire gibi temel merak ettiğiniz şeylerin cevabını da buradan ulaşabilirsiniz. Anasiteden devam edecek olursak da bir de trailer videosu var fakat bunu es geçiyorum. Sneak Feakler'e buradan bakabilirsiniz. Oyunun oynanışıyla ilgili merak ettiğiniz kısımların videosunu izleyebilirsiniz. Ve en aşağıda da roadmap var fakat roadmap'te çok fazla detaylı bilgiye ulaşamadım arkadaşlar. Üçüncü çeyrek tamamlanmış ama sitede galiba bunu düzeltmemişler. Örneğin Retainer Academy başladı açıldı. Bu tamamlanmış bir şekilde arkadaşlar. Önemli olan şurası fakat Andis Closet buradaki Renacted, Ganymade, Antoloji ve oyunun ne zaman çıkacağı vesaire gibi esas önemli kısımlar yani NFT ne olacak ne zaman bitecek bunlarla ilgili maalesef şu anda bilgiler yok arkadaşlar. Evet, bir sürü şey bilmiyoruz, bilmiyoruz, bilmiyoruz dedik ama bildiğimizde bir şey var arkadaşlar. ne? G4FF ile bir anlaşmaları var, bir partnerlikleri oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz g 4 ffin bizim de var. O yüzden dolaylı yoldan, ileride eğer bir scholarship dağıtılacak olursa, Bundan mutlaka siz de değerleneceksiniz. Bunu unutmayalım. Hatta geçen gün bununla ilgili bir çekiliş yapmışlardı. Bu partnerliklerini açıkladı. Bir çekiliş yapmışlardı. Fakat e, o çekiliş sonuçlandı. Bir sonraki çekilişte de yine sizlere haber veriyor olacağız. Hatta bununla da ilgili bir çekilişimiz var. Daha NFT'leri basılmadı ama. NFT dağıtılacak ama arkadaşlar sonradan bana gelmeyin. Ben kazandım NFT'nin nerede diye. Evet bu çekilişi düzenleyeceğiz ve Discord üzerinden paylaşıyor olacağım bunu sizlerle. Katılmak isteyenlere. Ama... Kazanırsanız dediğim gibi NFT'ler daha basılmadığı için bunu ne ben size gönderebilirim ne takım gönderebilir. Takım NFT'leri bastığı zaman sizin cüzdan adresinize gönderilecektir. O yüzden bu çekişte de katılmak isterseniz arkadaşlar Discord'da bekliyorum. Neyse bakalım videoyu da kapatırken bir de oyunun boss kesme bölümünü sizlere koyuyor olacağım. Merak ederseniz oradan kapanışı izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.